Mert bir bisikletçi ve dakikada 70 pedal çeviriyormuş. Bu soruda, yanda verilen tahminlerden hangilerinin mertin performansı için uygun olduğunu bulmamız isteniyor. Birden fazla seçeneği işaretleyebiliyoruz. Tahminlere geçmeden önce biraz düşünelim. Mert, dakikada 70 pedal çeviriyor. Evet, 1 dakikada 70. Bir dakikada 60 saniye var, öyle değil mi? Mert'se, dakikada 70 pedal çeviriyordu. Eğer dakikada 60 pedal çevirseydi saniyede 1 pedal çeviriyor diyebilirdik. Ama Mert 70 pedal çevirdiği için her saniye 1 bir pedaldan biraz daha fazla çeviriyor olmalı. Şimdi gelin hep birlikte tahminlere bakalım. Birinci tahminde Mert'in her saniyede 4000 pedal çevirdiği söyleniyor. <gülüyor> Bu çılgınca! Eğer Mert her saniye 4000 pedal çevirseydi, buradaki sayının çok çok çok daha büyük bir sayı olması gerekirdi. Ayrıca Mert'in robot olması da gerekebilirdi. Saniyede 4000 pedal çarpı 60 saniye şeklinde hesaplayınca burada çok daha büyük bir sayı elde ederdik. Saniyede 4000 pedal gerçek dışı bir seçenek olmuş. Dakikada 70 pedal çeviriyor ifadesinden yola çıkarak az önce saniyede bir pedaldan biraz daha fazla çevirdiği sonucuna ulaşmıştık. O halde bu tahmin kesinlikle yanlış. İkinci tahmin, Mert'in saatte yaklaşık bir pedal çevirdiğini veriyor. 1 saat 60 dakikadır. Eğer Mert 1 dakikada 70 pedal çeviriyorsa, 1 saatte 60 çarpı 70 pedal çevirir, öyle değil mi? Bu tahminde verilen sayı ise çok küçük. Mert bu şekilde oldukça yavaş bir performans sergilemiş olurdu. Evet, bu seçenek de gerçek dışı. Çünkü saatte bir pedal çevirirseniz, bisiklete binemezsiniz. Binseniz bile o bisiklet hiçbir yere gitmez. Yani bu tahminin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü tahminde, Mert'in saniyede yaklaşık bir pedal çevirdiği söyleniyor. Az önce bunu konuşmuştuk. Bir dakikada 60 saniye vardır ve Mert her dakikada 70 pedal çeviriyorsa, her saniye birden biraz fazla pedal çevirir. 70'i 60'a bölersek, bu işlemin sonucu olarak şu an bölme işlemini yapmak istemiyorum, zaten buna gerek de yok, mantığımızla cevap verebiliriz. Kabaca birden biraz büyük bir sayı buluruz, öyle değil mi? O halde tahminlerin yaklaşık ifadelerden yola çıktıklarını düşünürsek, üçüncü tahminin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kesinlik aramıyoruz, tahminde bulunuyoruz. Son tahminde ise Mert'in saatte yaklaşık 4000 pedal çevirdiği verilmiş. Hemen düşünelim. Eğer mert dakikada 70 pedal çeviriyorsa ve 1 saatte 60 dakika varsa, mert 1 saatte 70 çarpı 60 tane pedal çevirir. Çarpma işlemini yapacak olursak, 7 kere 6, 42 eder, 2 tane 0 var, 4200 eder. Son tahmin bu bulduğumuz sonuca son derece yakın. O halde, evet, bu tahmin de bizim için doğru bir tahmin. Üçüncü ve dördüncü seçeneklerin ikisi de doğru tahminler.